Merhaba. Sen Ignatius of Loyola şapelindeyiz. Burası Aziz Ignatius, Aziz ilan edilmeden önce onun anısına adanmış. Katolik Kilisesi kendisini 1622 yılında Aziz ilan ettikten sonra ise anısına San Ignatio isminde bir kilise inşa edilmiş. O kilise de şu an bulunduğumuz yere yakın. Baktığımız bölümde etraf ışıl ışıl, değerli metaller, altın, lapis lazuli, gümüş, bronz ve değerli mermerler var. Bu bölümde oldukça büyük bir tablo görüyoruz. Aziz Ignatius Hazreti İsa'nın huzurunda. Siyah giysiler içinde Hazreti İsa'nın önünde diz çökmüş. Üzerinde Hazreti İsa'nın isminin yazılı olduğu kırmızı bir bayrak taşıyor. Sanırım onun bayrağı kabul etmesini istiyor. Bu tabloya ilişkin olarak ilginç bir şey var. Aslında burada tiyatro sahnesindeki gibi bir mekanizma kurulmuş. Mekanizma, geçtiğimiz yıllarda tadilat geçirdi ve tekrar çalışır duruma getirildi. Burada, her akşam üzeri, saat 5.30'da ışık ve ses gösterisi oluyor. Mekanizma resmi aşağıya indiriyor. Aynı tiyatro sahnesindekiler gibi resim yavaşça aşağıya doğru kayıyor ve izleyiciler, Aziz Ignatius'un heykelini görebiliyorlar. Aziz Ignatius'un bu heykeli, gerçek hayattaki boyuna kıyasla oldukça büyük. Henüz ölüp cennete gitmemiş. Figürün üzerinde melekleri, kutsal üçlüyü görüyoruz. Bakmakta olduğumuz barok döneme ait bir eser. Barok sanatında teatralliğin en iyi örneklerinden. Buradaki mekanizmayı o dönemlerde makine olarak adlandırırlarmış. Bu bölümün tamamı çok güzel aydınlatılmış. Altının ve yarı değerli taşların ışığı ne kadar güzel yansıtıklarını görebilirsiniz. Resmin kendisi de ilgi çekici. Ana sahnenin alt tarafına bakarsanız burada kıtaların da resmedilmiş olduğunu göreceksiniz. Afrika var, Yeni Dünya yani Amerika kıtası var, dört köşesi var. Az önce bahsettiğim buraya yakın olan Aziz Ignatius Kilisesi'nin tavanında bundan çok daha büyük bir fresk var. Freskin konusu ise Aziz Ignatius'un çalışmaları, öğretileri ve Cizvit inancının dünyanın dört köşesine yayılması. Resmin yapıldığı zamanları hatırlayalım. Koloniler dönemi. Kolonilerden kiliseye ve Avrupa'ya zenginlik akıyor. Arkada gördüğümüz sevginin sadece bir kısmı orijinal. Zira Polonyalılar 1798'de işgal ettiklerinde altın ve gümüş olan kısımlarını eritmişler. Ayrıca askerin parasını ödeyebilmek için Vatikan'daki pek çok halıyı da içindeki altın ve gümüş ipi alabilmek için yakmışlar. 19. yüzyılda başına gelenlere rağmen hala çok güzel gözüküyor. Şunu da ekleyeyim. sütunların bronz oluklarının arası da lapis lazuli taşıyla süslenmiş. Lapis biliyorsunuz koyu mavi renkte olan değerli taş. Resimlerde de kullanılan en pahalı taş. O dönemlerde Afganistan'dan getiriliyor ve çok pahalı. Altından 3 kat daha değerli. Resim aşağıya kayıp arkasındaki heykel gözükürken aynı zamanda müzik de çalıyor. Bu çok güzel bir deneyim.